DÖNENCİ Merhaba NESCame takipçilere. Merhaba Minecraft severler. Ee, NESCame Hoş Geldiniz. Umarım Afiyet'tesiniz, umarım iyisinizdir. Ee, epeydir video çekemiyorduk. Ee, bir, i̇ki videoyla geri dönüş yaptık. Malumunuz açıklamaları yaptık. Gerekli sebepleri söyledik. Ve artık buradayım. Minecraft oynayacağız. Minecraft'te son oyuncu sunucularındayız ve SkyBlock oynayacağız. Eğer eee'miz elverirse gördüğümüz SkyBlock'tan yana. Evet, şu an oda yanıyor. Ben yanıyorum. Herkes yanıyor. E, SkyBlock sönmek bilmiyor. SkyBlock ateşi bitmek bilmiyor. E, hazır harita vardı. Ben koydum haritayı. Burada hazır yapılmış var dedim ve Hazir haritadan başladım. Hazir harita değil. bunu da ben yaptım. Ee, özelliklerimize gelecek olursak, acaba bahsedelim. Ben bunu epey e, zaman önce yaptım. Arka bahçemizde şeker kamışlarımız var. Eskiden son oyunda şeker kamışları para ediyordu ve bahçecilik e, iyi para getiriyordu. Artık öyle değil. Para için. E, Bahçecilik tır diyebilirim. Burası bahçemiz. Bir dakikanızı da alacağım. Şimdi devam edebiliriz. <gülüyor> ee, hi brats. Top 5'e göre yaklaşık 20 ila 25 dakika bir video olmasını diliyorum. Umarım iyi bir video olur. Söyleyeceklerim Şimdi bu kadar. Ee, haritamıza geçelim. Burası balı tutma yerimiz. Burası ağaç, kestiğimiz yer. Ve burada cover zone jeneratör. Baya önce yaptığım bir jeneratör. Burada malzemelerimiz mevcut. Kapatırsam. Nasıl çalışıyor? Sağ tarafta laf, sol tarafta e, su olmak üzere ortada birleşiyor ve e, ateş oluşuyor. Kazdıklarımız altında da hunilerimiz var. Kazdıklarımız hunilere vasıtasıyla aşağıya düşüyor. Veya bana geliyor işte öyle. Bana gelmesini istemiyorum o yüzden e, uzak duruyorum. E, bunu niye kazıyorum bilmiyorum. Gereksiz bir şekilde kazıyorum şu an için. Ee, burayı açalım ve içinde neler var görelim. Daha önceden kaldığım kazdığım taşlar burada mevcut. Gördüğünüz üzere. Ee, alt katımız var. Alt kata inmeyeceğim. Şu an için alt katı kat olarak değil. Koridor olarak düşünün. et bir koridor şeklinde devam ediyor. Burası evimiz. Boş bir ev değil ama olsun. Umarım ilerleyen zamanlarda ee, güveçlerimiz var, açtığımız nasıl bir güveç alırım, yer miyiz? Yeriz. Neden? yemeyelim Boşları nereye verim abi? Nereye verim abi? Nereye verim abi? Ee, açıkçası şu an için yapabilirim pek te tek bir şeyim yok. Ee, Bayağı önce yapmıştık. Ee, eskiden bir insanım dandikti. Şu an. Buçuyoruz. Yıkıcı bir şekilde. Buçuyoruz. Ah bir de fiber altyapıya geçebilsem. Ah, bir... Bulunduğum bağlı bulunduğum semt. Müsait değilmiş. Yerim senin müsaitini. Neyse. Belki bizimle bir gün e, fiber internetimiz olur. Belki şurada mutlu mesut bir fiber kablolar vardır. Diyebileceğimiz bir zaman olur diye tahmin ediyorum. Ee, bu teknoloji bize zaptinde gökten inmedi değil mi? Zamanında bu bilgisayarımız bile yoktu. Oo ezan okunuyor. Ezana saygılsızlık etmek istemem o yüzden susuyorum. Oteyi aldım ki. Daha Arkadaşlar, eden bir tane kadar konuşmayacağım. Ee, yaklaşık bir 5 ila 10 dakika birer diye tahmin ediyorum, diyorum ve. Evet arkadaşlar, geldim ve bu sonra tekrar dinleyim. Bu ee, sessizlik içerisinde düşündüm. Ee, Minecraft'i neden arkadaşlarla beraber oynamıyoruz veya ee, başka oyuncu yok mu, oynayabileceğin bir arkadaşın yok mu diye soranlar oluyor. Ee, Yiğit var bir zamanlar, hatırlarsanız eski videolardan. Ee, Yiğit de ee, inşallah en kısa zamanda bir video çekeceğiz arkadaşlar bir seri yapmayı düşünüyoruz kendisiyle. Zaten daha önceden konuştum. Okulların da kapanmasıyla e, video gelecek kendisiyle. E, şimdi neden çekmedim? Şu an geç oldu. E, yarına bir video yetiştirmek istediğimden dolayı eee eee eee O yüzden he, hemen de video çekeyim ve sizlere videosu bırakmam diye e, başladım bir videoya çekiyorum umarım sıkılmazsınız e, e, e diye diye tabi sıkılacaksınız şu an taşlı hamleler yaptığım için bayağı bir sıkılmış olmalısınız neden ben böyle bir şey yaptım bilmiyorum hop tam tavana evet sıkıldım şu an ve beğenim zor bir masaüstü mikrofonu almayı düşünüyorum. En kısa zamanda. Şu an... Biraz... Ah! Açarsam... Daha iyi olur. Sana... Beynim zor. Kıtırdığı için... Hep beynime... Nüfus ediyor. Hop... Zombi mi duydum? Yok canım. Gel lan buraya. Artoska gel. Gel gel koçum gel. Babana gel babana. Ben kimsin ulan? Ben kimsin? Gören beni buradan. Ben, ben. ee, evet. Bununla da yaptığımıza göre. Bu da demirimiz var mı? Şu ağaçları budayalım. Demir ve ağaç budamak. Bir sevsar oldu. Ağaçları budayıp ne yapacak? Kemirin var mı? Kemirin var mı? Benim olması için ne daha kuvarsı arat ol Kilcünç Kemir <gülüyor> var ya yani, arasam <gülüyor> Ne oluyor Ağaçlara bak E ağaçları budattım ve kendi ellerimle kütük yaptım. Annemi baltayla yarıştırdım. Bana kendi ellerimle ağaç yaptım. Ağaçları biriktirip biriktirip orman yaptım. Bana kendi ellerimle ağaç yaptım. Annemi baltayla Yarıştırdım lanet olası şarkıyı keser misin uyuyamıyorum burada. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan elime dolan. <gülüyor> hadi hep takalım. Oh çok seyis. Elma, elma yerim ama tokum. Neyse ben bunu Allah'a bakıyım da yarın yarım. Yerden sonra yarım. Hazır yeri gelmişken e, çekmemi istediğiniz bir oyun varsa e, bana bunu yorum altında belirtin. Programımı ona göre düzenleyeceğim. Çünkü e, böyle gitmiyor Minecraft, Counter Strike. Counter Strike gelecek e, merak etmeyin. Karşamba gününe counter Strike serimiz devam edecek. Ee, Cuma ve Cumart- Cuma günleri GTA 5 illa ki gelecek. Ayrıca e, pazar günümüz değişebilir. Android oyun veya programımız değişkenlik gösterebilir ve de göstermeyebilir de. Çekimi kolay bir video olduğu için pazar günleri Android oyun gelebilir. Tabii ben bir gün öncesine çektiğimce videoları şu an pazar günü ve pazartesi tesi Minecraft video hazırlıyorum. E çünkü çalışıyorum. Şeker gibi. Gece gündüz demeden çalışıyorum. Evime etmek. Tamam. Test duygusal İkemel oyuncusu. Teşekkürler alacaklar. Medipol alacak. Top konuşuyorum değil mi? Ya sus. Motorum su olsun. <Gülüyor> Kayıp kapanırken şöyle bir ses <Gülüyor> ve o benim cidden uykumu getiriyor. Allah ben boş boş çalışıyorum. Ee, aslında daha değişik bir oyun... Yani Minecraft... Bit the sanırım. Tam yanlış hatırlamıyorsam. FTB diye. FTB ya da. Bu haberiyle. Bunlardan herhangi bir e, mod düşünüyordum. Ama bitti. açıp başaramadım. O yüzden... Kayıbıda talim arkadaşlar. Hazır yapılmış haritadan devam ediyoruz. Bayağı bir yol aldığımız için biliyorum şu an bu adam ne yapıyor diye. Bu adam benim baba. Ha, bu arada arkadaşlar babalar günü olsun aranızda bir baba mevcut ise tüm dünyaya ebasan insanlık için. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı, yok o öyle değil, ben roket takımı diyecektim ama, hatırlayamadım. Sadece 10 dakika mı oldu. 1 dakikanızı alacağım, hemen geliyorum. 15 dakika. Yani ee, 14 dakika. 15 dakika diyelim. 1 dakika kayma var. Bir dakika kayma varsa. Ne çıkıyor kayıma bak. Her neyse. Üfff. Her nerede yaşanıyor ve yaşıtırıyorsa efendim. Salı günüm müsait. Boşum. Pazartesi de anti-strike videosu çekerim. Terşemme günü hazır olur. Öyle. Hayat bana güzel. Tabii ki bana güzel olacak. Dediğim gibi, ee, gel bilgisayarımı değiştirdim, e, ekipmanlarımı da iyileştirdikten sonra daha iyi akücü bir yayın olacak diye düşünüyorum yani videolar gelecek. Bu arada Twitch yayınları gelecek bir türlü gelmiyor. Twitch yayınlarını e, hazırlıkları başladı. Bunun müjdesini şimdiden size vereyim. Ama ufak tefek pürüzlerimiz var arkadaşlar. Her yayıncının başına gelebilecek. E, Of, manzaraya bak benim yavrum benim. Nasıl samanyola yayamas serilmiş. Buna aşkın, buradan sana sesleniyorum. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa pinti panta sana sesleniyorum. Gör şu manzarayı. Gör şu manzarayı. Bak, manzaraya bak. Manzaraya, manzaraya. Minecraft oynamak için emin misin? Bak, manzaraya gel. Minecraft'ta da böyle manzaralar var, görebilirsin göstereyim bir de nasıl güzel manzara değil mi? Bence Minecraft e oynamaya başlamalısın manzarayı kaçırma. dedik ve devam ediyoruz <gülüyor> Arkadaşlar ufak bir <gülüyor> <gülüyor> ben arada bir Minecraft oynamaya başın istiyor da tabi Minecraft gerçekten bir yerden sonra tıkıyor arkadaşlar ben de sırf siz seviyorsunuz diye Minecraft çekiyorum ama yani bazen ee, bir yerde takılıyor yani. Artık Ege Slan olsun yani fare düşmanı. O da artık Kıltı. Yer yer insan takılıyor cidden bakın. Şaka yapmıyorum cidden insan takılıyor. Minecraft basit grafiklere sahip ama çok devasa bir oyun olmasına rağmen Call of Duty, Counter to Strike, Tomb Raider Mesai olamaz arkadaşlar. İnanın bana olamaz. Çünkü e, bir noktaya kadar geliyorsunuz ve bir noktadan sonra tıklanıyor. He. Diğer oyunlara nazaran Minecraft cidden çok e, işlevsel bir oyun. Sürekli olan bir oyun. Diğer oyunlar gibi ben bugün oyunumu yaparım. Yeni bir oyun yaparım yok arkadaşlar bunda. Burada sürekli gelişim var. Sürekli gelişiyor. Minecraft sürekli level atlıyor diğer oyunlar gibi ee, değişmiyor biraz üzerinde bir şeyler koyuyorlar diyebiliriz oda numaramızı da kestiğimize göre ee, ne yapabiliriz başka falan bu kadar kısıtlı olmamalı aslında taşlarımıza bir şey yapsak çok güzel olur aslında mob spawner o mob spawner ben Yipte sorsam o daha iyi olacak çünkü ben hiç yapamıyorum spawnlara. İşte. Evet. Böyle ne? Yazdı Aydınlar. Ömürümüz var mı bu arada? E, yok. O işin kötü tarafı da. Toprağımız yok. Bana biraz toprak lazım ya. Yani. 455. Benim ee, son önce diğer serverinde daha güzel adam vardı. bayağı böyle forklayıp kamyon, mamyon bir şeyler yapmıştı of ya ne günlerdi. Özüyorum. Bu arada Keralis'i bilmeyeniniz varsa arkadaşlar Keralis'in videolarını tavsiye ederim. Kendisi yabancı bir e, Minecraft oyuncusu ve cidden güzel şeyler yapıyor. Minecraft'te yapılmayacak şeyleri yapıyor. Orkdift olsun, kamyon olsun, tır olsun, çak olsun, helikopter olsun. Aa. Basacısı öyle. <gülüyor> Gelin bir bahçe yapalım diyeceğim ama bahçe yapacak param yok. Toprak bulmam lazım ama nasıl? Denem taşımız var. Of. Bu... Eee... Ufak bir baskın yedik sanırım. Neyse devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam edemiyorum. Ne bak, ama Ah, ne yapacağım lan Ya bir şeyler yapmam lazım ama ne yapayım, ne yapayım. Odun kestik. Eee, topladık. Alt kata devam et. ettik? Hele, yapsak Spawner'a bilmiyorum ya, Şurayı mi genişleteceğim? Şuraya doğru bir spawner'a yol yapayım. Taşları bana ver bakayım. Yeah, baby, yeah. Yep. Nice. Spawner'ın kadar olduk. Bakarım spawner'ın. Ben atlayayım. aldınız mı? Gene. Aç Koymak kadar Sıkıcı bir iş. Aa. Lagada lagada. Tamam, tamam. Bir çok sıkıcı. Bir <gülüyor> anda sessizlik girdi benim. <gülüş> Müziği kesiyorum. Müzik verin bana, nasıl is the heck? music Ha? No? No! No! No! I... I got a there Yeah Listen to music Bah, gel elime. Gel be. Ee, hey, küresel... ya arkadaş böyle bir lag olamaz ya. Çok evet, bir şey ya. ay Haydi gel içerim. Aaaağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğn. Şurayı da tamamlatarsan sonra bu bölümü sonlanmayı düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Biliyorum keyif almadınız ama. Ee, malzeme bu. Çamurdan pasta yapamazsınız. Yapsanız da lezzetli olmaz. Ben bir çamurum. ÇAMUR! ÇAMUR ADAM! Poop! Poop! Poop! Poop! Poop! Poop! Lea! Yeah. Rook! Ah! Rook ah! Dır dır dır dır. Dır dır dır dır. Ve ben bu videoyu çektikten sonra tıraş olacağım, banyo yapacağım ve yarın işe çekeceğim. Buna şükredelim lütfen, lütfen. Saniye olası bir hayat. Saat 11 ve ben hala video çekiyorum. Aşırı sıcak burası. Şimdi işlemci neler çektim biliyorum. Son taş gibi oldu. Hıh. <Gülüyor> Hadi bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin. Taşları diz bakalım. <Gülüyor> ne yapıyorsun adamım? Aslan mı? Ve son taşlıklara göre Böyle... videomuzun vakti gelmiştir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için önerse hakkalıkta bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.